Eheheheh Tamam tamam dur Bir tanesini bırak bir tanesini bırak Bir oynayalım hadi Bir, bir bırak lütfen Lütfen hadi Pirine bırak yere bırak Atma, Atma. Atma. ot <gülüyor> mu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel nasıl bir şerefsizsiz yaa savaş Şimdi Dur Dur oğlum <gülüyor> uzaklaşsana <gülüyor> uzaklaşım <gülüyor> koşu Başıma D baş Başına baş baş, <gülüyor> <selam. gülüyor> ne, vurdun Ne selamı bir dakika vuracak <gülüyor> mısın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hayır <Daha, gülüyor> hayır Dur Oooo <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Evet, selam <Gülüyor> evet, Yesss şimdi, şimdi, şimdi sen, sen bu sütunda, Ben de Tamam Bu bir dost kan ben Yok, benim biliyorsun abi Yapmam <Gülüyor> öyle <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Matrix şimdi... <gülüyor> Ayım ölüyorum. Sen seninlerini öldüreceksin. Şu <gülüyor> Çok havalı oldu. Ben aldım silahı. Ben de ben de. <gülüyor> <gülüyor> Dur atıyorum. At. Ah Cankan oyunu buldum. Tek bir tabanca. At at hepsini at. Tek bir tabanca. Bir ateş atacağım bana atacağım. Bir ateş edeceğim ben sana atacağım. Öldürmeye evet, mi çalışıyorsun? Evet. Ee, al bunu. İkimiz de birer el ateşle sürekli birbirimize atacağız. Tamam tamam. Nişan almadan ama ya ya nişan almadan derken şey yapma böyle. Hani gözünle aim alma. Hani hissederek aim alacağız. Tamam. Şöyle 3. Elhan'ın oraya geçeyim. Holster'da tut. Şey yani şey çekme tedeki gibi. Tam say. Ya! Say. Yok lan epic uçtun anasını satayım. Aa dur bunu bunu alacağım abi. Oooo. Şimdi ne dedin sen? Bir, bir atış atacaksın. Bir atış atacaksın, sonra silahı bana Yalnız Öküz gibi bir yere fırlatma, birbirimize atacağız. Şöyle deneyim. Bak boş boş boş fırlatalım. <gülüyor> Oha bir daha lan Ne ne nereye gitti lan silahlar? <gülüyor> Bak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi, yani, ben bir, tarafa bir, tarafa bir tanesini buldum. Ölü falan müşteri ya gitti silahıyla. Öldüreyim tekrar do... Cebinde var lan bir tabanca daha. Yok. Yo. Ananla görüyorum. Demek ki o süs. O zaman ölmeden önce söylemek istediğin bir şey söyle bana. Söyle. En aslında taşınmak <gülüyor> <gülüyor> oh! istiyoruz. Hadi matrixliyoruz. 3 dur indir buraya koy buradan alalım. Hı hı. Ellerde karşımızdaki saniye bakıyor. 3 2 1 Oğlum bir yandan birbirimize koştuğumuz cool bir sahne olması lazım. Ah. ya çok rahat Öyle ya ben böyle atayım sana. Zorba'nın kötü bak. Ya uzağa atmıyorum. Bende gözükmüyor silahın gidişi. Oha bir şey bıyink etti. Ahahah. <gülüyor> Ne tamposusun. Yağmur yaçlasla. Tamam güzel kan bunu bıçaklarla yapacağız abi. Bırak. Evet ben seni eliversen tamam. Çek çek, çek çek bıçağı çek abi. Bu, bu böyle olmaz. Atıyorum. 3 2 1 Oh. Ah. O salatmadın laş. Şerefsiz <gülüyor> Biliyorum sen <çünkü> yapamayacaksın. <atamıyorum. gülüyor> ya yav. Oh. Anlamayacaksın. Aldımım belli değil. Ya ya sen. sen de... <gülüyor> <gülüyor> Halıya gel. Geliyorum. De. Tamam, çakla biri de, birini bırak. Oh, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> shit. Ama bir önce biraz beklecenk Kötü. <gülüyor> Ey götü <gülüyor> <ay>, göremiyorum <gülüyor> neyse, <bu tarih> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> İlk şey Ya yeter Yeter Yeter Yeter oğlum <gülüyor> <Yeter ol> <gülüyor> Young. Ya senin yüzünden Senin yüzünden flash attın kör kör bir lattın bıçağı Bıçak nerede? Bıçak <gülüyor> <Aa! gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Seni pis gavat edin <gülüyor> Şatmı <ver. gülüyor> Bıçak orada Hayır Ah oh. Ya adilik yapma Bırak onu Oha Ölçeme siktim beni anam O ne yapacaksın? Ya nereden aldın? Nereden aldın? Bilmiyorum benim ne geldi ama Hayır. Ya, ay, ay, ay. ya. Hayır. Ya <gülüyor> hayır ya. Hayır. <gülüyor> Oğlum nasıl alıyorsun? Nasıl alıyorsun bıçakla? Ortadayım zaten. Çocuğun neresi? Burda ya. Ne? Ay. Aaaa Ya nasıl? Nasıl? Ya ama yeter ya Come on bitch Geliyorum, jakal gibi. Sen ondan. Bıçaklarımızı birbirimize yavaş yatıp tutacağız. Bak, az birbirimize doğru tutacağız. 3, 2, 1. 3 ki pir Oley be <gülüyor> <gülüyor> Çantı <tutamadım ya. gülüyor>